Bugünkü konumuz Bintchil Service Information Manager ve Service Parts bölümlerini inceleyeceğiz bugün. Ben Informatik Innovation firmasından Onur Kılıç Account Manager olarak görev yapıyorum firmada. Daha önce tanıştığımız arkadaşlar var. Yeni tanışacağımız arkadaşlarımız var. Hepinize hoş geldiniz. Dediğim gibi daha önceki webinarımızda Arbortex'in Editör ve Styler ürünlerini incelemiştik. Onlarla neler yapabileceğimize bakmıştık. Onu da yine YouTube kanalımızda izlemediyseniz tekrarını bulabilirsiniz. da YouTube kanallarımızdan ekranda gördüğünüz gibi YouTube.com/slash_grave_turkiye adresinden YouTube hesabımıza ulaşabilirsiniz. Orada webinar tekrarlarının, eğitim tekrarlarını bulabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn'den de bizi takip edebilirsiniz. O da ekranda LinkedIn hesabımız. Oradan da takip alırsanız hem kampanya ve avantajlı çözümlerimiz hakkında bilgileri alabilirsiniz hem de webinar duyurularımız da oradan yapılıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi PTC ürün ailesine baktığımız zaman Dediğim gibi daha önce Editör ve Styler bölümünü görmüştük Creo tarafında yani Yarat Yönet ve teslim et şeklinde. Aslında üç metodolojiye sahip. Ee, yaratma kısmında dediğim gibi Editor ve Editor'ı daha önce görmüştük. Cray Illustrator'a de şöyle baktık aslında. Ama bugünkü asıl konumuz Yönetim kısmı olacak. Sistemi nasıl yöneteceğiz işte onları da Winchill Service Parts Information Modülü ve s yönetimi ile yani ServiceBOM üzerinden yapacağız. Ve en son kısımda, yine Deliver kısmından da bahsedeceğim. Bu deliver dediğimiz taraf Aslında bizim yaptığımız artık ürünlerimizin çıktılarını almamız. Bunları Direkt hani pdf gibi ya da direkt çıktı gibi Fiziksel çıktı gibi Çıktılarla alabiliyor olsak da Dijital olarak da çıktılar alabiliyoruz. Dijital çıktıların tabi çeşitli Ürünleri var. PTC'nin de daha önce in-service olarak geçen ismi, şu an Arbortech Content Delivery olarak geçiyor, in-service ürünü var. Ayrıca sunumun son bölümlerinde bahsedeceğim. Bizim grup firması, yani integral grup firmamız üzerinden geliştirdiğimiz bir dijital yayın çözümümüz daha var, servis bölümünde. Spareworks Ondan da son kısmında bahsedeceğiz. Şimdi dediğim gibi bugün daha çok amacımız servis parts, Winch servis personeller yapar. Bir ondan bahsedelim önce. Winch servis parts ve information bölümü bizim e, dökümantasyon sürecimizin yönetim kısmını oluşturuyor. E, oluşturduğumuz dokümanları e, hızlı bir şekilde şirket içerisinde e, Doğru bilgiye ulaşabilmesi şirketdeki paydaşların ve bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için bizim düzgün ve oturmuş bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu da Service Information Manager çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Hem CREA'nın Illustrate yazılımı ile olsun hem de ArborText tarafı ile olsun direkt entegre çalışan bir sistem. Demo kısmında nasıl çalıştığını tek tek göreceğiz. Canlı demomuzda olacak sunum esnasında. orada baştan sona bir servis işlemini nasıl gerçekleştirdiğini göreceğiz. Bir sisteme servis information modülü yüklendiği zaman inçil üzerine aslında iki tane ekstra yapı karşımıza çıkıyor. Bunların birincisi information structure dediğimiz bütün bilgilerin tutulduğu aslında buna bir nevi süper bomb da diyebiliriz. Bizim dokümanlarımız ve bilgilerimiz için oluşturulmuş bir süper bu. Diğer tarafta da Publication Structure dediğimiz bir kısım gelecek. Bu kısımda da Aslında Dokümanlarımızı oluşturduğumuz kısım. Doküman yapımız. Yani Publication Structure ve Information Structure Birbirine etkileşimli çalışacaklar. Biz Information Structure'dan aldığımız bilgilerle Publication Structure'lar oluşturarak rahat bir biçimde yeni dokümanlar oluşturabileceğiz sistemde. Günümüzde bildiğiniz gibi rekabet koşulları iyice arttığından artık her ürünün piyasaya çok hızlı bir şekilde sürülmesi gerekiyor ve bu piyasaya sürme aşamasında time to market dediğimiz sürenin kısaltılabilmesi için dökümantasyon kısmının da ürün geliştirme ile beraber yani ürün geliştirilirken genelde eski sistemlerde Artık ürün en son bittikten sonra dökümantasyon kısımları başlardı. Artık bunu ürün tasarımıyla paralel bir şekilde yaparak bu süreyi kısaltmaya amaçlıyoruz aslında. Bu da bize maliyet açısından ve süre açısından büyük tasarruflar sağlamış oluyor. Information Structure kısmında artık normal bir doküman gibi düşünmeyip ürün üzerinden düşündüğümüzde yani ürün odaklı bir dokümentasyon sistemine geçtiğimizde artık doküman üzerinden ürünlerimizi kategorize etmeye başlıyoruz. Nasıl diyelim? Mesela önceden normal bir dokümanda tek tek dokümanın bölümleri ana dokümanın içerikleri belirlerken sistemi artık sime geçişle birlikte burada ürünün kendi yapısı, dokümentasyonu belirliyor. İşte ürünün çeşitleri, ürünün alt kategorileri tamamen ürün odaklıyız. Bunu da applicability dediğimiz e, dokümanların da sistem üzerindeki e, opsiyon, varyant gibi seri numarası gibi e, çeşitli filtrelere dahil olması ve dokümantasyonun da dinamik olarak bu ürün filtrelerine göre değişmesi anlamına geliyor. Bunun da Nasıl gerçekleştirdiğimiz dediğim gibi demo'da göreceğiz. Ama bu güzel bir özellik. Artık o super bomb dediğimiz information Structure'ı herhangi bir kullanıcı girdiğinde istediği ürün özelliklerini seçerek sadece o özellikteki dokümanlara erişmiş olacak ve republikation straçciri yapma yeni bir doküman oluşturmaya karar verdiğinde her zaman doğru bilgiye ulaşacak. Burada bunu sağlamış olacağız. Ayrıca İleride servis tarafına geçtiğinizde dediğim gibi in service ya da frameworks gibi bir servis uygulaması kullanırsanız kullanıcılar da mesela seri numarasına göre bir kısıtlama oluşturduğumuzu düşünelim. O seri numarasını girdiklerinde sistemi dokümantasyonlarını da otomatik olarak o ürüne özel bir şekilde oluşturulmuş şekilde görecekler. Azıl amacımız aslında burada son kullanıcının dokümana çok rahat bir şekilde ulaşabilmesi. Son kullanıcı haricinde de şirket içerisinde diğer bölümleri, argi yani harici diğer bölümlerin de dokümantasyon içinde boğulmadan direkt ilgili ve istedikleri dokümanlara ulaşabilmesini sağlayacağız böylece. Şimdi bakın burada dediğim gibi sol tarafta bir eski dokümantasyon sistemini görüyoruz. Tamamen dokümanın yapısı üzerine kurulu bir yapı. Dokümanda mesela neler var i̇şte parça kasozo, görüntüler işte bakım prosedürü gibi belgeler hepsi tek bir ürünün altında toplanmış durumdalar. Ama ürün bazlı yaklaşımda bu şekilde değil. Artık ürünün ağaç yapısı bizim için önemli. Üründeki yapıyı geliştirdiğimizde ürün yapısına göre bir structure oluşturduğumuzda dokümanlar da o structure'ın altlarında birer obje olarak bizi karşılayacaklar artık. Yani şöyle anlatabilirim. Bir dökümanın içerisinde işte fren bölümüne girdiğiniz zaman Görüntüde gördüğünüz gibi O fren bölümünün Çeşitli Görüntüleri Bu fren birkaç çeşit olabilir araç için Önemli değil O kaç çeşit Freni varsa O kadar çeşit için burada manueller işte Parça listeleri hepsi O fren bölümünün altında olacak Fakat kullanıcı Kendi Herhangi bir seri numarası veya ürün kodu filtresi girdiğinde diğer alakasız olan fren bölümleri ekranda olmayacak. Sadece onun istediği ürünün alakalı dokümanları kalmış olacak. İşte burada da az önce dediğim olay aslında konfigürasyona yönelik ürün yazılımını çıkarma şöyle bakarsak. Tam haline. Dediğim gibi information structure'dan aldığımız bilgiyi ürüne özel konfigürasyon spesifik bir hale getirdikten sonra artık ondan sonra publish yapıyoruz yani çıktılarını alıyoruz dediğim gibi bu çıktılar fiziksel ya da herhangi bir pdf dosyası olabilir ya da direkt bir web sitesi üzerinden web çıktısı da alıyor olabilirsiniz Çıktının şekli değişebilir aldığınız çıktı aynı kaynaktan tek kaynaktan gelirken Çıktılarınız ürüne özel ve o ürüne spesifik değişmiş şekilde çıkacaktır. Bu da hem yönetimi kolaylaştırıyor dediğim gibi hem de zamandan bize büyük tasarruf sağlıyor. Burada genel bir yapısını görüyoruz aslında. Nasıl olacağını bu sistemin. İşte information stackçılar ve bakın ortada şu ekranda gördüğünüz şöyle. Şuradan bir Açarsam. Şu orta tarafta gördüğünüz kısım Opsiyon bölümü Bu şirket içerisinde kullanılan Tasarım opsiyonlarının ya da satış opsiyonları da olabilir O opsiyonlara göre buradan opsiyonlar seçilip Dokumentasyon üzerine atalım Daha sonra buna göre çıktılar alınması Aslında Genel amacımız bu şekilde Şimdi Bunu yapabilmemiz için bir sistemde işte information structure ve publication structure, ayrıca part kataloglarını da hesaba katarsak bizim servise yönelik bir BOM'a ihtiyacımız var. Servise yönelik BOM dediğimiz şey ise BOM tarafında bir servise yönelik BOM ihtiyacımız oluyor. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunu şöyle düşünelim. Mühendislik tarafında bir mühendislik BOM'umuz var. Buna hepimize aşinayız. Ee, ama mühendislerin bakış açısıyla satış ve yedek parçaların bakış açısı tamamen farklı. Ee, siz işte bir piston kolunu tek bir parça olarak görürken mühendislikte e, servis tarafında bir piston dendiği zaman aslında tamamen bir piston kitini işte segmanıyla e, piston koluyla pistonun gömleğiyle tamamen bir komplesini düşünür servis tarafı. Burada görünümde aslında ayrışıyorlar. Bunun için servis tarafına özel bizim bir bomb oluşturmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, normalde mesela dışarıdan gelen bir parçayı da mühendislik bomunda bulamayız. Dışarıdan bir kit satın alıyorsunuzdur. Servis kitiniz vardır ya da dediğim gibi OEM parça vardır dışarıdan gelen. O parçalar da Mühendislik bombuna girmiyor sonuçta ama bizim bunu sipariş edilebilir ve servis edebilir bir parçaysa bunu bizim servis bombunda görebilmemiz lazım. Şimdi Az önce açıkladığımız alana şu an geldik aslında Bakın sol tarafta upstream dediğimiz yani mühendislik tarafının bombu var bizim Sağ taraftaki bombumuz ise servise yönelik olan S-Bomb tarafı. Ee, sol tarafta dediğim gibi piston örneğini vermiştik. O piston örneği sağ tarafta servis tarafı için kitler oluşturulmuş halde ve gruplarda oluşturabiliyoruz direkt piston rod grubu diye bir grup oluşturup altına bu parçaları alıyoruz. Ayrıca işte civatalar gibi e, rondela gibi çeşitli standart parçaları da yine Hardware kit olarak e, Bunlar siparişi tekili veriliyorsa mesela set olarak Onları da o şekilde Tanımlıyoruz ve Kendimiz bir servis bombunu oluşturuyoruz Ekstradan Dediğim gibi aftermarket parçalar varsa Sonradan kullanılan onları da yine Boma ekleyip Servis bombumuzun Tamamlanmasını sağlıyoruz Bunu bir örnekle yapacağız Şimdi Genel olarak bakarsak Aşamalara şu ana kadar anlattığımız bölümlere bakarsak yapmamız gereken işlemler adım adım burada anlatılmış durumda. E-bomb'umuzu ya da mühendislik ya da Bu manufacturing bomb da olabilir. Bazı firmalar direkt manufacturing bomb kullanıyorlar. E-bomb'dan ya da manufacturing bombdan servis bombla çeviriyoruz. Bomb bu servis bomb üzerinden parça listeleri oluşturuyoruz. Bu parça listelerini daha sonra İki boyutlu ve üç boyutlu görüntülemelerde ve parça listesi çıktılarında kullanıyoruz. Sonra iki boyutlu, üç boyutlu görüntülerimizi oluşturuyoruz. Bu görüntülerin hazırlanması için bize görüntüleri sistem otomatik hazırlıyor. Ama biz üzerlerinde değişiklik yapıyoruz kendi isteğimize göre. Daha sonra da bunu çıktılarını almak için yine fabrika e, Agent Structure dediğimiz bölüme götürüp delivery kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi demoya geçeceğim. Şimdi demomuzu günceler bir sistem üzerinden gerçekleştireceğiz. Winchill 11.2 kullanacağım. Şimdi standart bir 11.2 sisteme bağlandık. Dediğim gibi artık Winchill sim bölümü yüklendikten sonra modül. Browse ekranında produklarınıza geldiğinizde Information Structure ve Publication Structures diye iki tane yapı göreceksiniz. Dikkat ettiğinizde, Information Structure tek, sonunda hiç S yok ama Publication Structures dediği çoğul. Bunun şu anlamı var, Information Structure'lar prodağın altında özel tek bir Information Structure var. buradan altında. Tek bir tane information, primary Information Structure dediğimiz Structure olabiliyor. Hani daha fazla yaratabilirsiniz foldörlerin içerisinde ama dediğim gibi primary olarak ana information structure olarak bir tane olması gerekiyor. Publication structure dediğimiz bizim çıktılarımız yani her bir doküman tipimiz olduğu için publication structurelardan istediğimiz kadar yaratabiliyoruz information structuredan da, da çekim. Şimdi bir information structure yapısına bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Buradaki demo ürünümüzde böyle bir information structure yapısı var. Tamamen Bu bir ürün de olabilir, ürün ailesi de olabilir. Onun içeriğindeki bütün dataları buradan ben. Dokümantasyon anlamında. Çeşitli gruplara ayrılmış. Bu gruplardan istediğimiz kadar oluşturabiliriz. Bu bir kısta bağlı değil bizde. Tamamen Kendi yapımızda nasıl kolay ulaşabileceğimizi hissediyorsak datalara. O şekilde yapıyı düzenliyoruz. Şimdi bu sol tarafta gördüğümüz dediğim gibi bir information structure yapısı. Yani burası yani information structure yapısına dediğim gibi buradaki bütün bilgileri aktarabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi açtığımda bu yapıları Bunların her birine information group diyoruz. Bu grupların altında daha fazla seviye grup da açabilirsiniz. Burada bir kısıt yok. İstediğiniz bilgileri, Bunlar dediğim gibi Sol tarafta Element listesine baktığımız zaman, burada parça listeleri, Creo dataları, Arbortex dataları O yapıya ait neler varsa Ne kadar kaynağımız varsa o kaynaklar, hepsinin toplandığı bölüme biz Information Structure diyoruz. Bu Information Structure'lar dediğim gibi Birazdan göstereceğim. Yerde. Orada opsiyon ve varyanta göre de bunları filtreleyebiliyoruz. Şimdi burada örnek olarak şöyle yapalım. Break and wheel kısmına geldiğimiz zaman bakın burada birçok yapı var. Şu iş simge ile gördükleriniz parça listeleri onun üstündeki Arbortex dokümanları ve Bunlar bunlarda Cree dataları. Şimdi örnek olarak bir parça listesine gidelim. Şimdi parça listesine geldiğiniz zaman normalde bu şekilde gözüküyor. Eğer bilgi sayfasına ulaşacaksanız buradan direkt ulaşabilirsiniz ya da structure bölümüne geçebilirsiniz. Ama direkt parça listesine edit edecekseniz O zaman Parça listesine tıkladığınızda Şurada bir ikon var Part list editor aç diye Bu ikona tıkladığımda Direkt benim bilgi sayfasına atar ve structure bölümüne getirir. Aynı parçanın. Burada Parça listesini görüyorum. Bu da sistemde oluşturulmuş şekilde. Buraya baktığınız zaman bakın Burada yine illustrate ile yapılmış bir datası da var. Bu datanın Çeşitli bilgileri var. Örneğin Şuraya geldiğimiz related object kısmına Aşağıda Hem Cray-illistrate için hem de e, Arbortex için Sistemin oluşturduğu görüntüleri görüyoruz Hangi BOM'a bağlıysa Onu görüyorum burada ve Herhangi bir dinamik dokümanı varsa Illustrate datası Burada da O datayı görüyorum Representation kısmına geldiğim zaman bakın Sistem bana Otomatik olarak Bunun Part listesini Oluşturmuş oluyor Ben bunu direkt buradan pdf olarak alabilirim Burada Illustrated görüntüsü ve parça listesini bana direkt sistem otomatik olarak verebiliyor. Bunu birazdan kendimizde oluşturacağız. Structure bölümüne geldiğimde burada Attribute bölümünde bilgilerini görüyorum. Görüntü kısmında Illustrated görünümünü görüyorum. İşte görüntü gelmesi bizi vakit kaybettiriyor. Şuna geçelim. Burada Change kısmı var. Eğer bu parça listesi değişiklik yönetimi üzerinden değişikliğe gittiyse hangi değişiklik istekleriyle oldu, bu değişiklikler sonucunda hangi objeler oluştu gibi bilgileri de değişiklik kısmından görebiliyorsunuz. Ayrıca bu parça listesinin nerelerde kullandığını da Various kısmından görebilirsiniz. Burada hangi Structure'lara dahilse. Burada hem bir information structure hem de bir publication structure'da kullanıldığını görüyoruz. Şu manuelde kullanılıyormuş. Yani hangi, herhangi bir data parçasının da hangi yayında kullanıldığını, hangi yayının bir parçası olduğunu da burada görebiliyorum. Related Parse'da burada servis üzerinden eee herhangi bir ikame parçalarım varsa onları buradan görebiliyorum. Örneğin az önceki PDF'imize bir bakalım. Bakın şu aşağıya geldiğimiz zaman bana şurada bir uyarıda bulunmuş sistem. 05386 parçası 3680 parçasını supersede demiş. yani Üstüne değiştirilmiş parça var. Şu kodlu. Burada da bana uyarıyı yapmış. Şimdi ben o parçaya bakarsam Structure'da Hangi parçayı demişti? 53.86 Evet, 53.86. Bearing kısmına bakarsam Bakın bu Super Seed'in olduğunu görüyorum. Yani ikame parçası burada varmış. Büyük ihtimal belirli bir servis numarasından sonra bu parça kullanılmış olabilir. Dediğim gibi bu şekilde parça listelerini bana otomatik olarak sistem verebiliyor. Ayrıca bu applicability kısmında herhangi bir opsiyon veya varyanta atanmışsa bu parça listesi onu da buradan görebilirim. Burada servis numarasına göre falan bir ayrım varsa onu da görebiliyorum. En sağ tarafta da hangi BOM'a bağlı olduğunu görüyorum. Burada. Her parça listesi bir tane BOM'a bağlı. Çünkü o bombdan çekiyor parçalarını. Burada da bağlı olan bombunu görüyorum sağ tarafta da. Şimdi ben bu parça listesini düzenlemek istediğimde Actions'da bakın artık şöyle bir şey var. Şuna bir gidelim. Evet şu parçanın eski bombunu açıyorum şuradan. İlki sayfasına gideyim. Bakın artık s.com'un sayfasındayım. Şimdi s.com'un sayfasındayken artık buradan diğer görünümlerine de geçebilirim. Servis görünümünde de kalabilirim. Open opening. Şurada yeni bir browser geliyor. Servis modülüyle beraber. Opening service associated part structure diye. Buraya geldiğimizde sağ tarafa benim servis bomumu, sol tarafa da design bomumu açtı ve iki taraflı bana karşılıklı olarak şu an bomlarımı gösteriyor. Burada çeşitli konular var, anlamları var. Onları çok detayına girmeyeceğim ama bomda eşit mi değil mi, karşıda var mı yok mu gibi çeşitli özellikleri gösteriyor aslında bana tek bakışta. Ben burada yeni bir servis bomu oluşturmak istersem, işte aslında bu ekranı kullanıyorum. Normalde sağ tarafım ilk aşamada bana gelmiyor sadece elimde en bom varken. Şöyle bir şey oluyor. İlk başta geldiğimizde. Şöyle yapıyorum. Yeni bir tane servis bom parçası oluşturalım. Şimdi eski servis pompayla ilişkisini kestim. Artık yeni bir servis pompayı oluşturabilirim. Artık yeni bir üst montaj oluşturdum. Dediğim gibi buna alt seviyeden o sistemin sorusunun cevabı olarak ben burada alt seviyeden istediğim parçaları buraya getirip bağlayabilirim. Bunda bir sıkıntım yok. Şimdi burada şu şekilde istediğim birkaç yöntem var bom oluşturabileceği. Mesela şöyle yapalım. Bu, bu datayı alayım. Şöyle kontrol seçiyorum şu an. Buradan copy deyip direkt bu tarafa paste deyip alabilirim. Bakın adım adaptayı çekat etti. Şimdi görüntüleme kısımlarına bakarsak görüntüde ne kadar fark olduğunu göreceğiz. Ama benim Chrome'da bir şey var sanırım şu an görüntüde ama neyse çok da önemli değil. Ettrebüste ee, de kalalım. Bak, şimdi bu parçaları boma aldık. Adaptörü almak istememiştim. Adaptörü almayalım şimdilik. Şimdi bu şekilde aldım. Eğer istersen bu servis bobuna yeni parça da bağlayabilirim burada. Nilda Street Part diyerek. Biyim yetmiyor pardon. Şöyle geleyim. New diyeyim. Buradan herhangi bir parça seçiyorum. Parçam burada hardware kit olsun. Bu şekilde seçelim. Bakın burada Vivim servis, Onun için direkt servis parçası oluşturacak bana. Ben bu parçası oluşturmayıp servis görünümünde parça oluşturuyorum. Finish diyorum. Bakın buraya Hardware Kit geldi, ben bu Hardware Kit'in altına diğer dataları da alabilirim. Yani sol taraftan da herhangi bir data çekebilirim, buradaki datalardan da alabilirim. Şöyle istediğim gibi bu dataları çekip Hardware Kit altına toplayabilirim. Şimdi şöyle bir yöntemde kullanabilirim burada oluştururken, şu adaptör kit'e bakalım. Bu adaptörün altında çeşitli parçaları da var. Ben bu parçalarla birlikte bunu karşıya servis olarak atmak istiyorum. O zaman Geldiğimde şöyle New Downstream Part diyeyim. Bunun da buradaki ilişkisini kıracağım eski ilişkiyi. Buna da adaptör kit diyorum. Bu sefer alt parçalarını da almak istiyorum burada. Alt parçalarını da aldım. Ve bana üst montaj farklı ama alt parçalarıyla bir data getirdi. Bu şekilde de üst parçadan seçip datalarımızı oluşturabiliriz. Şimdi şuradan Tekrar da atama alayım ben. Bu şekilde de parçalayabiliriz. Dediğim gibi bunları direkt seçerek kompresinde buradan alabilirim datayı. bu şekilde servis kitlerimizi de oluşturabiliriz altına. Şimdi bu demo servis bomu oluşturduktan sonra artık bu datayı çekin yapıyorum. Artık servis bomu oluştu. Şimdi servis bomu sayfasına gidiyorum. Artık yeni bir servis bomu var burada. Şimdi information structure'ıma geri döneceğim. Bu servis bombumuzu unutmayalım. Burada daha önce oluşturduğumuz çünkü şimdi bu servis bombundan ben parça listesi oluşturmak için bu servis bombunu kullanacağım. Tekrar döndüm information structure bölümü. Buraya geldim. Şimdi, oluşturdu. Şimdi artık yine bir parça listem var. Sıfırdan oluşturuyorum. Bunu yine Part List editörde açtım. Bu sefer bu parça listesiyle gidip servis bombu bağlıyorum. Arayalım bu bombumuzu. Hatta numarasını kopyalamıştık. Direkt numaradan da bulabiliriz. tresko'yu buradan getiriyorum. Escpom'um geldi. Şimdi burada artık istediğim parçaları parça listesinde hangi neyin parça listesini oluşturuyorsam, oluşturduğum escpom'dan bu parça listesini çekiyorum. Bu şekilde çekelim. Sürükle bırak da yapabilirim direkt. ya da sağ tıklayıp add to part diyebilirim. Bu şekilde de parçaları ekler. Ya parça listenizi oluşturduktan sonra bu parça listesinin artık bir görüntüsü oluşması lazım. Ben bunu hmm. sisteme çekin yapıyorum. Okey diyorum. Şimdi bunu sisteme çekin yaptıktan sonra artık sistem bana ayarlarına göre tabii ki e, görüntüsünü oluşturacak. Burada dediğim gibi sistem bunu otomatikte oluşturuyor olabilir. E, siz manuelde oluşturuyor olabilirsiniz parçanıza göre. Yani orada sistemdeki ayarlarınıza göre bu değişecektir. Parça listesinin oluşmasını bekliyorum. Evet. Şimdi geldi bakın. iki görüntüyü de sistem otomatik olarak oluşturdu. Artık related object'ine geldiğim zaman bakın hem Related için bir pvz dosyası oluşturdu. Ve Arbortex için de ayrı bir dosya oluşturdu. Şimdi bu datanın artık bir görüntüsü var. Ama bu görüntü tam benim istediğim gibi olmayabilir. Sistem bunu otomatik yapıyor ama. Onun için e, Creo Illustrate'e gidip bu parçayı düzenleyeceğiz. Yeni bir illustration oluşturmak için de bakın, Structure bölümüne geliyorum. Add illustration diyorum. Burada bana soruyor. Et demeyecektim. New illustration diyecektim. Şimdi ben burada Yeni bir isim oluşturdum. Çok önemli değil. Burada şöyle bir şey var. Bakın. Bu yeni görüntü için ben bir opsiyon tanımlayabilirim. Yani bu görüntü herhangi bir ürün gamında kullanılıyor olabilir. Ürün gamında kullanılıyor olabilir. Bazı ürünlerde kullanılıyor olabilir. Onun için bu Opsiyon filtresini burada kullanabilirim. Herhangi bir sistemimde ne opsiyonlar varsa bakın şöyle bir opsiyon işte hidrolik filtre standart gibi onda kullanılacaksa bu görüntü Sadece ona opsiyonlayabilirim. Ya da genel standart burada kullanayım. Sonra istersem information structure'da opsiyon filtresi uygulayan diyebilirsiniz. Ya da bu parçanın görüntüsü şu seri numarasında aralığında kullanılsın. Ya da şu tarih aralığındaki parçalarda kullanılmasında diyebilirim. Yani görüntü üzerinden de sistemde opsiyon ve varyant yönetimini uygulayabiliyorum. Şimdi burada finish dedim, illustration oluşturacak bana. Şimdi eskiden create illustration broker ve manager üzerinden çalışıyordu, artık direkt entegrasyon var Mintel içerisinden. Bakın. İndirdiği an direkt bana illustrate açmayı sordu. Giriş yapayım ve create üzerinde Datayı görelim. Yeni bir görüntü oluşturmak istiyorum burada artık. Tamam dedim bu görüntü gelsin. Create diyorum. Şimdi burada tabi kriyer üzerinde isterseniz kolay değişikliklerini yapabilirsiniz datanın üzerinde seçip şey yapalım parçayı dağıtalım Daha çalandırma için de şey ekleyeyim. Bu şekilde bir görüntümler olsun. Daha sonra Tabi create eğitimlerini alırsanız burada Çok daha yapacak işlemler var. Datanızı istediğiniz gibi burada yeni görüntüler oluşturabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak bir tane oluşturuyorum. çeşitli burada render modları var istediğiniz kullanabilirsiniz isterseniz buradan ışık ayarlarını değiştirebilirsiniz şöyle bir şey yapalım evet. şu şekilde bir görüntümüz olsun bunu kullanıyorum artık sisteme diğer yapılar gibi değil, Böyle Group Manager veya herhangi bir kullanmadığı için direkt sistemde buradan save deyip bakın burada zaten işlemleri yapıyor. Creo Daha sonra sistemden çıkış yapabilirsiniz. Bakın buraya geldiğinizde datanın check out olduğunu görüyorsunuz. Yeni illustration artık eklendi. Bu datayı içeriye geri çekin yapıyoruz. Relay obje artık yeni illustration'ımı görüyor. Şimdi artık bu parça listesine gelip buradan parça çıktısı alabiliriz. Şu an parçalar standart parça olmadığı için isim yazmayabilir ama görüntüyü alacaktır. Bir şey gönderelim. Dediğim gibi bu Publish'i çekin sırasında otomatik olacak şekilde de ayarlayabiliriz. Bunu tek tek yapmanıza gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi yani şu parça listesi vermedi ama dediğim gibi önemli değil. Burada artık görüntümüzü, o Creary yaptığınız görüntüyü otomatik olarak parça listesine sistem buradan çeker. Burada tekrar bir işlem yapmasına kullanıcının gerek yok. Bunu yani bu görevi isterseniz direkt hani siz sorumlu değilseniz ya da buradaki sorumlu kişi değilse bir routing yapalım. Görev olarak da Illustrate kullanıcısı kimse ona görev olarak da düşürebiliriz burada. Yani bir iş akışı çalıştırabiliriz arkasında. Ya da direkt sistemde buradan Action item atayarak da yapabiliriz. Şöyle burada ne bir action item deyip, hani siz boş ilustrate datasını oluşturduktan sonra buraya işte görüntüyü oluşturun deyip herhangi bir kullanıcıya buradan da göre atabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Şimdi diğer bir konu Information Structure'a döndüğümüzde dediğim gibi parça listelerine konfigürasyon verebiliyordum. Ama istersem, şöyle göstereyim hatta daha net olabilir. information structure aynı sayfaya açtım ikisinde de sol taraf ve sağ taraf. Ve sistemde information structure'a çeşitli eee opsiyonlar atadım. Mesela şöyle sale filtre geldiğim zaman ben burada ürün gruplarına göre e, benim ürün structure'ımı opsiyonlarına göre ayırdım mesela. Yani SN86'yı seçtiğim zaman burada 26 obje varken yapımda artık Burada yedi obje sadece o ürüne ait. Spesifikasyon dosyaları ve o ürüne ait bütün dokümantasyonlar geliyor. Burada dediğim gibi filtreyi istediğim gibi değiştirebilirim. İstediğim ürünleri ekleyebilirsiniz. Bakın burada Bu üründe 26 obje. 06'ya geldiğim zaman Burada da 24 objeli bir sistem var. Bunları nasıl belirliyoruz? Bunlar tamamen dediğim gibi Appdicability ile alakalı. Herhangi bir dataya ya da bölüme geldiğiniz zaman bakın Şurada Manage Appdicability diye bir bölüm var. Burada işte bakın Mesela bu CityBus diye bir ürünün Seri numarasının 1'den 20'ye kadar olan kısmı için Geçerli bir Hani Bunu Sistemde istediğiniz opsiyon varyantları oluşturarak Bu Dokümantasyon yapınızda da bu varyantları ve opsiyonları kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bir publication structure oluşturacağız. Artık dokümanımızı oluşturmaya başlıyoruz. Cliz, parça listesi oluşturduk, Creative Suite'te düzenleme yapıp içeri gönderdik. Şimdi bu dataları bir doküman üzerinde işte bir manuel olabilir. Bakın prosedürü olabilir. Onun içerisinde kullanmaya geldi. Onun içinde artık publication structure Bölümünü kullanıyoruz. Bakın, Information Structure'ımız oluştu. Tüm bilgilerimiz içeride. Artık herhangi bir kullanıcı gelip, Publication Structure bölümünde yeni publicationlar, yeni dokümanlar istediği gibi oluşturabilir. Bunu nasıl yaparız? Gelip buradan New diyoruz. Burada ismini girelim. Yes. Ya da direkt şöyle bir şey yapayım. Bakın. Prosedürü. Bakın prosedürü diye bir dosyamız olsun bize. Bakın, Bakın prosedürü dosyasını oluşturdum ben. Bu artık yeni bir döküman. Structure'ına geldiğimde boş göreceğim. Buna istediğiniz standart template yapılar da oluşturabiliriz ve buraya atabiliriz. Hani her, Tamamen her yaptığınızda boş gelmek zorunda değil. Şirkette bir standartınız varsa, hani şöyle şöyle yapıda gelir genelde dokümanlarımız diye, o yapı burada otomatik olarak oluşturulabiliyor. Ben bakın prosedürünü artık bakın burada Information Structure bölümüm var, o ana Information Structure'dan buradan çekebilirim. Eğer hangi datayı arayacağımı bilmiyorsam, o zaman yine burada opsiyon ve varyantları kullanabilirim. Hani şu aracın dokümantasyonlarını getir. Onun ben bir dokümanlı yapacağım. şeklinde. Buradan mesela data'yı çekebilirsiniz. Şimdi hepsini açayım görmek için. Şuraya geldim. Şimdi buradan herhangi bir data çekelim içeriye break demiştik, break'ten gidelim, parking break bölümüne. Mesela burada Arbortex ataları var. Ben istediğim dosyanın, istediğim bölümünü burada çeşit çeşit XML Arbortex'ten hazır hazırlanmış dosyalarım var. İstediğim datalarla burada bir doküman yapısını direkt çekerek oluşturabiliyorum. Hani herhangi bir yazımla dokümanın tipiyle ee, Uğraşmama gerek yok. O kısım R-Vortex Styler'dan e, stili yapan kullanıcılar tarafından ayarlı ve sistemde şirketin template'i sistemde ben burada sadece bana gerekli olan bilgileri çekiyorum. Sistemi ve dokümanımı oluşturuyorum. Buna istersem içindekileri direkt ekleyebiliyorum. Buradan. Insert new table of contents diyorum. İçindekileri ekliyorum. Bir index de ekleyebilirim. Bir index ekleyelim. Bakın ekledim. gibi burada istediğiniz gibi dokümanlar oluşturabilirsiniz. Burada seksiyonlar oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Yani yeni bir tane bölüm oluşturalım. Sonra bir tane daha bölüm oluşturayım. Sonra bu datalarımızı bakım bölümüne alalım. Genel açıklama kısmı dokümanın en Üstünde olsun. Bu şekilde dokümanımı da düzenleyebilirim. Mesela bu maddenin 3. madde değil de ikinci madde olmasını istiyorsam dökümanda onu da direkt sürükle bırakla oluşturuyorum. Yani dokümanımı sadece yapısını oluşturmam burada yeterli. Daha sonra dokümanı çekin yapıyorum. Şimdi bittikten sonra bakım bölümüne de çekin yapalım. Evet, daha sonra representation bölümüne geldiğimde Dediğim gibi bunu tekrar söylüyorum. çekin yaptığım zaman Otomatik burada PDF oluşturmasını sağlayabilirim. Şu an benim ayarlarıma göre otomatik oluşturmuyor. Ben kendim Oluşturmasını istediğim zaman oluşturuyorum. Bakın burada Çeşitli ayarlar var işte. Bu ayarlar Sistem tarafından tanımlı Sizin Taslaklarınız gibi düşünebilirsiniz. Yani burada çeşitli e, şu manuel için bir taslak ya da şu manuelin pdf yapımı gibi e, çeşitli taslaklar oluşturabiliriz. Her birine farklı bir stil atayabiliriz. Ve o stillere göre istediğimiz çıktıları alabiliriz burada. PDF alabiliriz. İstersek web çıktısı yapacaksa yani bir Web sayfasına gönderiliyorsa bu dokümanlar Web çıktısı da alabiliriz. Eğer Doküman in service'e gidecekse XML bundle şeklinde alabiliriz. Bandıları XML bundle almamız gerekiyor. Bu şekilde çeşitli çıktı seçeneklerimiz var. Şimdi PDF olarak göndereyim. Sim, publish. Tamam. Daha sonra dil seçeneklerim var. Eee Winch direkt sisteminizi Çevirisini de destekliyor. Translate konusu da var. O tamamen biraz uzun bir konu. Ayrı bir konu ama yapılabildiğini bilin. Buradan dil seçeneklerini tanımadığınız zaman Arbortex tarafında istediğiniz dilde aynı dokümanın çıktılarını alabiliyorsunuz. PDF olan bir tane bulalım. Bu şekilde oluşturduğum data ona direkt Publish'ini veriyor. Dökümanı bu şekilde hazırlıyoruz ve Publish'i alıyoruz. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi bu data da Yeni bir döküman oluşturmak istersek Ne yapıyoruz? Şöyle gelelim. Mesela bu Parkfield'in servis manevişi şu an çeşitli birkaç bölümü var. Burada çeşitli bölümler var. Şimdi yeni bir data oluşturmak istediğimizde eğer information structure'da benim için o data yoksa ve yeniden yazılacaksa. Ben burada sistemde yeni bir data oluşturabilirim. Herhangi bir bölümüne gelip insert new deyip textile information element eklersem ArborText datası temsil ediyor şurada. Dynamic document diyeyim. Dil seçelim. Bakın burada ArborText'in çeşitli dataları var. Bunlardan hazır template'ler. Topi'yi seçtim. Buna da bakın diyelim. Okay Şimdi bakın buraya bu bölümü attı ama içerisinde şu an boş bir datam var. Benim bu dökümanı açıp edit etmem gerekiyor. Bu datayı buradan direkt açabilirim. Arbortex Editor'dan aç ya da artık sisteme gelip şu an bir r editörü açılmış halde görüyorsunuz. Vakit kaybolmaması için önden açtım. Burada Objectten Connect deyip direkt Minchill sistemine bağlanıyoruz. Yine bize aynı kullanıcı adımızı, şifremizi soruyor. Workspace'imi seçtim ve Finish dedim. Burada Dediğim gibi direkt Resource Manager üzerinden de datamı görüntüleyip bulabilirim Winchill içerisinde. Yani buradan Browse diyeyim. PDS, burada productlarım var. Information ve Publication Structure'ları burada görüyorum. Ben Parking Break Service manueldeydim. Çöptür, üçlü sanırım. Aynen. işte burada bakalım. Nereye attık da tamosu? Şöyle bir kontrol edelim, datamız neredeydi? Çekin yapmadığımız için şu an daha göremiyoruz. Çekinimizi yapalım, bu bakın prosedürünü göreceğiz şimdi sistemde. Bakın artık bakım dosyası geldi. Ben bunu listemde açıyorum. Bakın, tamamen boş bir template dokümanı. Buraya istediğimiz başlığı yazabiliriz. Standart içindekilerde de çıkacaktır. İşte buraya çeşitli bilgilerinizi yazabilirsiniz. Ve Sisteme halihazırda hazırda içerisinde bulunan Illustrate datalarını da ben sistemde kullanabilirim. Bunun için bakın şurada Resource Manager var. Resource Manager'a geldiğimde Bak sol tarafta artık buradan WinChill sistemini de görebilirim. Aynı şekilde. PTC Server, CRM Search Results gibi. Şimdi Burada dediğim gibi dinamik dokümanlar. Image'i seçelim burada. Dinamik doküman bulalım. Hatta şöyle Arama da yapabiliriz. Direkt search edelim. Sample diye bir dosya olması lazım. Bakın, parking break sample. Burada display dediğim zaman Datayı dinamik bir şekilde görebilirim. Bu şekilde istersen direkt buraya insert diyerek datayı artık r kullanmak üzere oturtabiliyorum. Şimdi burada Illustrate ile oluşturduğumuz datalarda çeşitli görüntüler bir dosyanın içerisinde oluşturulabiliyor. Bir dosyanın içerisinde istediğiniz kadar bakın oluşturduğunuzda da bu şekilde r e çektiğinizde o görüntü çeşitlerinde Burada görebiliyorsunuz. Eğer bir animasyon varsa o animasyonları da burada oynatabilirsiniz. Fakat tabi ki pdf çıktısı alacaksanız buradaki animasyonun bir anlamı olmayacak. E, ama web çıktılarında işte sistemde kullanıcılar bu animasyonları bu şekilde görebilirler. E, mesela biz patlatılmış görünümünü alalım. Hatta şöyle biraz da düzenleyelim, biraz büyütelim. Burası Arbor Text kısımları, buraya çok girmeyeceğim. Genişliği şöyle 500 alalım. Bu şekilde döküman ekledikten sonra. sistem içerisinde çekin yapabilirsiniz buradan direkt. Ve artık çekin yaptığınızda data sizin publication structure'ınız tekrar publish olduğunda data otomatik olarak buraya gelecektir. Tekrar publish alması gerekiyor güncellemesi için. Tekrar publish aldığı zaman bizim eklediğimiz görüntü direkt buradaki üçüncü bölüme otomatik olarak gelecek ve çıktıyı almış olacağız. Aslında genel olarak Yapı bu şekilde. Şimdi tabi bir şey yapsın. web API yaptıktan sonra Size verdiği HTML dosyası şöyle. Şu an masa üstüme ama şunları bir klasör göstermem gerekiyor. Da HTML dosyalarını buraya atıyor gerekli. Ve burada dinamik olarak görünümleri Alabiliyorsunuz. Burada sekürensler de oluşturulabiliyor, adım adım tarifler de yapabilirsiniz. Play'e bastıkça gelir. Exploded, diğer görünümleri de ayarlayabilirsiniz. Gibi, bunu pdf'de yaptığınız zaman tek bir görüntü ayarladığınızda gelir ama web veya html çıktısı aldığınızda direkt dinamik olarak çıktı alabiliyorsunuz. En son dediğim gibi winch.sim ve part servis part kısmı bu kadardı aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu işlemleri yaptıktan sonra en son elde edeceğimiz çıktı neler olacak. İşte burada bizim kendi ürünümüz olan bir ürün devreye giriyor. O da Spareworks isminde. E, servis parça katalog portalı. Çok detaya girmeyeceğim. E, Dediğim gibi müşteri kanalına veya distribütörlerinize kurabileceğiniz bir portal. Direkt vinç ile etkileşim içinde çalışıyor. Entegre. Winchill'den e, aldığına size bu yaptığınız Structure'lar üzerinde e, sisteme parça listelerinizi gönderiyorsunuz ve bu parça listelerini işte bayileriniz veya direkt müşterileriniz 3D data üzerinde sizin bu oluşturduğunuz data gibi görüntüler üzerinde parçalarını arama, seçme ve direkt sipariş etme imkanına sahip oluyorlar. Dediğim gibi normalde bizim PTC'nin de in adlı bir çözümü var bu konuda dediğim gibi ve bizim integralimin kendi şirketimizin çözümü var. Size şöyle bir son bir kısaca bakalım. Webinar bitirmeden önce bunu da göstermek istiyorum. Tek bir portal üzerinden yönetiliyor diğer integral ürünleriyle beraber ve Ürün kataloglarınız bunların hepsini Winch'in içerisinden çekiyor. Şu an bu ayırdığınız yapıların hepsi vinç içerisinde bulunan ve sizin datalarınızın resimleri. Direkt 3 boyutlu datalar üzerinden parça arama parçaları bulma ve sipariş etme imkanı veriyor size. Bu, dediğim gibi parça arama süresini çok kısalttığı için hem de müşteri ve distribütörlerin ya da servis bölümlerinin işte RGE, satın almaya ya da diğer bölümlere sürekli müdahalesini kısaltıyor. Direkt dokümantasyonlara ulaşabiliyorsunuz sistem içerisinden. Servisler kısa zamanda doğru parçayı veriyorlar, tekrar tekrar yanlış parça sipariş edip e, maliyeti arttırmıyorlar Ve bunu direkt entegre ticari sistemlerle bağlayıp direkt ödemeyi de Pairworks üzerinden alabiliyorsunuz. Tamamen online alışveriş platformu gibi davranabiliyor. Dediğim gibi ödeme yöntemi kullanıyorsanız hazır olarak direkt Olanları, sipariş işlemleri de buradan yapılmış oluyor. Ayrıca servislerimiz, size bağlı olan servisler ve müşteriler kendi siparişlerini de sistem içerisinden takip edip kendi sipariş geçmişlerini de görebiliyorlar. Portal'da böyle bir şey. Genel olarak dediğim gibi bu Sim entegrasyonunun ve dataların aktarılması ve servis operasyonlarının tamamlanmasının son adımı Direk Speerworks'un binçler üzerine entegre olması ve sizin hali hazırda oluşturulan bombunuz sistemin içerisine direkt hazır bir şekilde siparişe açılması, buradaki amacımız da.